Ferhat'ın Şir'in aşkı için aşması gereken dağın yüksekliği 29.029 metredir. Amasya yakınlarındaki bu dağın yüksekliğini x ve y tek haneli sayılar olmak üzere x çarpı 10 üzeri y formunda yazarak tekrar hesaplayalım. Hesaplayalım ki Ferhat'ın gözünde büyümesin bu yükseklik. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. X ve y tek haneli sayılar olmalı. Bunu bilimsel gösterimde ifade edecek olursak, 2 virgül 9029 çarpı 10. Çarpı işaretini yazarken dikkatli olmalıyım. Yıldız işaretini kullanmalıyım. Üzeri yazmak için şapkamızı koyalım. Sayımıza dönüyorum. 2'den 20.000'e 20 ulaşmak için 1 2 3 4 tane 0 var. Bu yüzden şapka işaretini yaptıktan sonra 4'e basıyorum. Üzeri 4. Bizden dağın yüksekliğini bilimsel gösterimde yazmamızı isteselerdi yapmam gereken bu kadar basitti. Ama bizden istenen dağın yüksekliğini x ve y tek haneli sayılar olmak üzere x çarpı 10 üzeri y formunda yazmamız. 2,9029 tek haneli bir rakam değil ama buradaki 4 tek haneli bir rakam. En azından y için ne yazacağımı biliyorum. Şimdi x için yazacağım tek haneli rakamı bulmam lazım. Burada bizden istenen iyi bir tahminde bulunmamız. O halde 2,9029'u tek haneli olarak yazacak olsam 3 yazardım, bu sayıyı yuvarlayıp, 3 yapardım, yani benim cevabım, 3 çarpı 10 üzeri 4, açacak olursak, 3 çarpı 10 üzeri 4, eşittir 30 bin metre, yani oldukça iyi bir tahmin, hadi kontrol edelim, evet doğru yanıt, harikayız.